Evet sevgili dört kardeşlerim. Evet sevgili dört değerli kardeşlerim hoş geldiniz. Dört Maaşlar aldınız değil mi? 45 günlük bekleyenler, 30 günlük bekleyenler, 15 günlük bekleyenler maaşlar aldılar mı arkadaşlar? Maaşlar aldım arkadaşlar. Malumunuz 4D'de maaştan almayan var mı? İkramiyeler ödendi mi? 5 günlük ikramiyeler ödendi mi? Belediyelerde falan e, ikramiyelerin çoğu ödendi. Diğer kurum ve kuruluşlarda ödenmeye başlandı mı? Ben birçok kurum biliyorum. Milli eğitimde ödenmedi, kayakta ödenmedi, ee, belediyeler ön aldı, belediyelerde ödendi. Şimdi e, ödeme alan var mı arkadaşlar? Çünkü onu söyleyin de ben ona göre e, şey yapacağım. Hani kurumları aradım. E, ödeme alan hangileri var? Kurum olarak hangi kurumlar var? Hoş geldiniz Elmalı. Tam belediye de zaten içinde ya Sayın Ermalı. Hoş geldiniz Abdül Samet. Almadın hangi kurum? <gülüyor> Abdül Samet hangi nedir bu ya 45 gündür ödemiyor? Hangi kurum? Ya kandırılmadınız belediyelerde şey olacak ya kimse açıkta kalmayacak sıkıntıda kalmayacak ya. Yani o yönden lütfen belediyeciler arkadaşlar biraz şey yapın ya. Sakin ol gerçekten. Ahmet Bey dönüş yapmadıysam yaparım. Belki hani bir aksilik oldu kusura bakmayın. Bayram Ali Yılmaz hastane yok. Hastanedekileri şey bekliyorum. Ben size tarihte vereyim. Ee, yani takriben Haziran'ın kaçı geliyor şeyle bakalım bir tarihe. Haziran'ın e, 8'inde 8'i gibi bekliyorum yani. 8 Haziran 8 Haziran 11 Haziran Hastanedekiler ikramiye alacaktır. Hoş geldiniz Şeyh Bey. Ayşegül Hanım <gülüyor> ödenmedi diyor. Belediyede nasıl öderim? Hangi belediye? İstanbul Belediyesi miydi? E Adana ne yaptı arkadaşlar? Adana burada mı? Adana Belediyesi ödedi mi maaşları? SKK promisyon dedi. Helal olsun. Ya şey ödemedi. Bankayla anlaşıyor. Yani kurumun kendi ödemesi değil Ömer Bey. İyi promosyon ödenmiş 2550 Hayırlı olsun arkadaşlar ya Bak güzel haberler verin de Bizim de şöyle hafta sonra bir moralimiz gelsin ya ee, Şeyh Muz Bey 13 günlük maaş aldık 785 TL Kesinti vardı ya askeri geçi bindiriminde. İçeride para kalmaz dedim arkadaşlar Çıktı dediğim yani Asla para kalmayacaktır içeride Mehmet Aktaş KYK ödenmedi Maaşlara yansıtacaklarmış. Çok güzel dediğim çıktı arkadaşlar. Bakın 8 Haziran ve 11 Haziran'dan sonra ödemeleri almaya başlayacaksınız. Size bu müjdeyi vereyim arkadaşlar. Hatice Milli Eğitim Çalışanları 12 aylık şöyle. Hatice Hanım Milli Eğitim Çalışanları malumunuz Haziran'ın 8'i gibi izin ayıracaklar. Ama 8'i gibi bir tantana çıkaracağız bir ses çıkaracağız muhtemelen bir ek maddeyle çalıştırılabilir ve ücretli izniniz sayılabilirsiniz. Yani böyle bir sürprize hazır olun Hatice Hanım. Ahmet İnejat. Evet, tabii ki sorunu yardımcı oluruz. Aleykümselam Sayın Kılıçkaya. Faduloğlu Çok güzel. Kayyaka teşekkür ediyorum. Yanıtladı beni. Kayakacı arkadaşlarım ben ne demiştim? <gülüyor> evet. Yani dedim ya çıktı Kayak arkadaşlar, önceki videolara bakar mısınız? Yani e, Ayşegül Hanım, belediye promosyonu yattı, bakım 3.000, 3 yıllık 500. Ya belediyelere karşı, belediye sanki araç mı istiyor bankadan falan, ekstra bir şey mi istiyor? Arkadaşlar, belediyenin promosyonları çok ucuz, simit parası. Bozdur bozdur harca yani, öyle şey olmaz. Ee, onu gerçekten bir tekrar Milli Eğitim'de yok. Çünkü Milli Eğitim'de promosyon da yok değil mi? İkramiye de yok. Ya bu Milli Eğitim'deki arkadaşlar izne de ayrılacaklar. Arkadaşlar büyük bir ses getirmemiz lazım. Onunla ilgili bu önümüzdeki hafta içi Milli Eğitim'de büyük bir çalışma başlatacağız. İnşallah Milli Eğitim'deki kardeşlerime de promosyon da ödettireceğim, ikramiye de ödettireceğim. Kafaya koydum. Önümüzdeki hafta dör, e, Milli Eğitim'de çalışan arkadaşlarımız sizin için de büyük bir uğraş vereceğim. Bakan danışmanıyla görüşmeye çalışacağım. Haberiniz olsun. Yani sizin artık ikramiye yok, promosyon olmaz. Ahmet Hırmaz hocam saygılar. Biraz da belediye belediyedeki arkadaşlar 5 günlük ikramiyeleri aldılar. Ekim'de de 5 günlük alacaklar. Belediyedekilerin maaşlar düşmeyecek. Özlük hakları bir daha aynı, yavaş yavaş artacak. Ve toplu sözleşmede bazıların maaşlarında zaten artış maddeleri var. Bu gibi avantajlar. <gülüyor> Abdus Samet Bey 52 günlük olur mu? 2 Nisan'da geçtiniz. 39 günlüğe bu sene tekabül ediyor. Ama biz bunu ne kadarını alacağız? Tediye ikramiyeden sonra. İkramiyeden sonra arkadaşlar alacağız. Antakya Belediyesi'nde ne vardı? Promosyon yattı. He, tamam işte belediyeler anlaşıyor ama nasıl şartta bunu bir araştırın. 570 liraya simit alamayız 3 yıl arkadaşlar. Her gün bir simit alsak yetmez paraya. Bu nedir ya? Yarım simit çıkıyor arkadaşlar. Böyle promosyon mu olur? Banka ismi de yazın ya. Yazın şu bankanın ismini. Sen, sen, böyle iş olur mu ya? Dünya kadar faiz alıyorlar vatandaşlardan. Şimdi ekonomiyi manipüle etmeye çalışıyor bankacılar. Holnik bankacıları. Bu bankacılar anlamıyorum. Belediyelerde ikramiye yok. Tamam var. 5 günlük var Ümit Bey'i. Alındı. %95'i aldı. 52-15 gün günlük oluyor olmuş. <gülüyor> Arkadaşlar içeride kalan paralarınız verilecek. Belediyelerde içeride kalan bir 13 günlükler var ya onlar verilecek. E, tabii ki sabırla düzelecek Şeyh Bey. E, yani ben şunu söylemek istiyorum. Önümüzdeki 8 ile 11 Haziran'da %90'lık kamudaki 4 değil işçiler ikramiyelere kavuşacaklar arkadaşlar. Ama tabii ki e, bir maaş tutar ikramiye olmayacak. Bunu da bilginize sunarım. Asla bir maaş düzeyinde olmayacak. Yani 300, 500 ve 600 TL'lik dilimler halinde ikramiye alacaksınız arkadaşlar. Bu müjdeyi de vermek istiyorum size. Ee, Utku Bey, üniversite çalışıyorum, promosyon yok. Ee, banka geçti ya, kamu bankası, işte kamu maaşlarının yatıldığı bankaya. O bankayla sendikanız veya siz şifanı öğrenme şansınız mevcut. Neden promosyon gecikti? Kayaka bazı illere yattı. <gülüyor> 1 TL promosyon bazıları... Çok teşekkür ederiz KYK yetkililerine, ilgilendiler, aslanlar gibi görüştüler. Yani buradan KYK'ya Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bakat çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun kendisinden. Kayadaki KYK'daki Kaya kardeşlerimizi düşündüler, görüştürdüler ve gerçekten promosyonları gene dişe dolgun yatırttılar. Tekrardan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Osman Aşkın Bakat teşekkür ediyorum. 13 günlük nisan maaşı yatmadığı gibi promosyonlu anlaşmaları bile yapılmadı. İstanbul işe ya İstanbul'da bir tıkanıklık var. İstanbul'da bir sıkıntı var. Bunun da en kısa zamanda düzeleceğini umuyoruz. Olmazsa ararız. Belediye ismini verin. Mesailer de düzelecek arkadaşlar. Bayramda o. Bire 3 bayramda. Dini bayramda. Ahmet İlecat 15 günlük izle çıkmış olsa maaşımla 5 gün kesilecek mi acaba? Ya eski 55-10 iş kanuna göre Ahmet Bey. Hesaplayın. Hani 3'te 1'ini e, kesiyordu ya. Aynı değişen bir şey yok arkadaşlar. Promosyon 3 yıllık yapmışlar. 1100 TL. Kayakaya kaya tekrar teşekkür ediyorum. Gene bayram öncesi. E, kayakçı arkadaşlarımızın e, cebine 1000 lira üstü bir para geldi. Ne olsa olsun güzel yani. Ellerinde dursun. Bayram geliyor. Dediğimiz çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar şunu söylemek istiyorum Ahmet Bey. Ben şunu anlamıyorum. Diğer kanallarda gazete küpülleri kopyalanıp size okuyorlar. Benim anlamadığım birbirine yakın dört değeri kardeşimiz şu kanala öksüz bırakıyor. Ben şurada ne dediğimde çıkmadı. Dedim ki eksik yatırılacak ikramiyeler ama yatacak dedim. Çıktı ve yaptı. Kayakayla ile ilgili öngörüm tuttu. Göç İdaresi'yle görüştük, öngörün tuttu. Arkadaşlar ne zaman para yatacak dediysek yattı. E, demek ki Ankara'da görüşüyorum ben. E, kaynaklarımı burada açıklayamam. Nedeni şu, ben o kaynaktan sonra bilgi alamam. Ya, ben o kaynaklardan bilgi alıyorum, size aktarıyorum. E, eksiklik, tutarsızlık, bir sıkıntı varsa olsun. E, Adana Belediyesi maaşlar yatmamıştı. 30'u demişlerdi de ben 2-3 gün önce yatacaklar diye düşünüyordum. Adana'dan ses var mı? Adana Belediyesi'ndeki işçi kardeşlerim. Siz maaşlarınızı aldınız mı? Ben 2-3 gün önce yatırırlar diye düşünüyordum. Aradım, konuştum ilgililerle. Biraz sıkıladım da yani. Arkadaşlar dedim yani biz teburlardan alıyoruz. Milli Eğitim çalışanları promosyon. Arkadaşlar Milli Eğitimle alakalı önümüzdeki hafta çok yoğun bir görüşme trafiğimiz var. Çünkü promosyon alamadınız, ikramiye alamadınız, 2 aylık ücretsiz izine çıkacaksınız. Katihanım. Mutlaka ve mutlaka öyle gidilecek. Ee, Ömer Bey, o mesaiyle ilgili bakacağız. Ee, bazı kurumlar bu resmi e, bayramları ödemedi. Buradaki bir düzen oturttu mu? Belli bir resmi yönetmelik yayınlandı mı oturacak? Bazı 19 Mayıs'ta gene mesai yazılmadan kesintiler olabilir. Bilginiz olsun bakın. Tekrar ediyorum. Sonra Bodrum'dan düşük aldım, düşük aldım demeyin. Önümüzdeki sene oturacaktır. 30 Ağustos'ta bile oturabilir durum. Belediye e, Beni promosyon yaptı hocam demiş elhamdülillah. Ee, nereye yatmıştı Ahmet Bey? Kaya kaya değil mi? Valla yetkililere tekrar teşekkür ediyorum. Bin lira, 1200 iki yüz lira, 1300 üç yüz lira güzel para. Kültür Bakanlığı'na merak ediyordum. Tolga Bey hoş geldiniz. Kültür Bakanlığı promosyon hala yok. Ya arkadaşlar şey e, kültür bakanlığı da geç alacak. Ben kültür bakanlığıyla buradan sesleniyorum. Yaptığım görüşmeler. Edindiğim izlerim. Ve bana verilen... Sözler ışığında Kültür Bakanlığında çalışan tüm arkadaşlara sesleniyorum. Sizin de promosyonunuz, pardon ikramiyeniz geç olabilir. Ya bayramın nefesine kadar yaklaşan bir süreç izlenebilir, bilginiz olsun. Ee, Tuğrul Kartal, üniversite hastanesinde yok promosyon, kuru maaş aldık. Ya Tuğrul Bey, gidin görüşün hangi bankadan maaş aldıysanız. Sendikacınız görüş, idareden yazılı ve istesin durumu. Öyle bir şey idare edip pasifizasyonudur. Veya bankayla idare hale bir ve sıkıntısı var. Neden acaba? Hocam Ankara Yeni Mahallede promosyon, şey, e, kayyakı kimse bir şey demiyor Belediye mi Kadir Bey? Ahmet Bey. E, evet telefon geldi. Evet telefon geldi. Şey yapmayalım bunu. E, arkadaşlar bakın. Ödemeler gerçekten gelmeye başladı. Yani ödemeler gelmeye başladı. Ee, pro, yani ikramiyeler ödemeye başladı. Promosyonları yükselttik. 500-600'dan ödüyorlardı. Bankaları aradık. 1000'in üstüne çıkmaya başladılar. Keşke daha önce arasaydık. Keşke daha önce arasaydık. Gerçekten daha da çok artacaktı. Yani ben e, şunu söyleyeyim. Şu 4D'li kardeşlerimizin onda biri bana şurada bulunsun. Ben Türkiye'de 4D'yi 4C'ye 4B'ye geçirtirim. Ciddi söylüyorum yani. yani. O kadar güçlü ses çıkarırım ki inşallah öyle bir sayıya ulaşırız. E, ben size söz veriyorum. E, sizi dört beyli yaparım. E, nasıl yaparım biliyor musunuz? Kamuoyu oluşturacaksın. Kamuoyu o psikolojik şeyi oluşturacaksın. Siyasiler duyarsız kalamayacak. Twitter'dan, Facebook'tan bunları yayınlayacağım. Evet. Kimler yazmış? Evet bugün arkadaşlar e, gerçekten epey bir izindeyiz ya iyi bir e, izleyici kitlesine sahibiz İnşallah bini buluruz iki bini buluruz e, evet üniversitede yok demiş yeni mahalle hangi belediye miydi dedim he ne yapmış promosyon Ahmet Bey nereye 725'e yatıyor az yatırmışlar <gülüyor> Mehmet Bey dörtten üstünde ne sular geçer biliyor musun <gülüyor> yani yürü, içiniz rahat olsun yani. Ne kadar haklarınız gelir göreceksiniz. Promosyon 480 lira yapı kredi. Arkadaşlar yapı kredi ne bu ya? Ne kadar düşük bir ücret ya? Yıllık mı Hakan Bey? Serhat Bey ben sendika il başkanıyım. Ee, sendika ismini şöyle 4D'yi direkt ben üye yapmıyorum. Ben memurları hani üye yapıyoruz. Bir de e, huzur sağlık, e, sosyal hizmetlerde çalışan arkadaşlarımız üye olabiliyor. Ben burada tamamen dört değeri kardeşlerimize kimse sahip çıkmadı. Gerçekten destek çıkmadı. Yani sendikalardan diyorum. Yani ben yanınızda olacağım. İnşallah arkadaşlarımız da vefasızlık yapmazlar. Yani dört değerli neden YouTube'a girmezler? Neden şey yapmazlar? Şurada en azından bir 10 bin kişiyle yayın yapsak yarın ana haberdesiniz ya. Milli eğitim promosyon almadı. Eski eştin beni. Onu demin söyledim diye hatırlıyorum Mehmet Bey. Ee, evet hemşerim milli eğitim şöyle ikramiyeyi bir aldıralım. Milliyetin ben o kafamı yoran neyi biliyor musun? O i̇ki aylık ücretim Mehmet Bey. İki ay senin, size bir şey bir formül bulunabilecek durum var. Ağlamayana Mehmet yok. Bu hafta içi yüklenelim lütfen. Ben de izin alayım gerekirse bununla uğraşayım yani. Hocam bu kadroya geçemeyenler için bir şans var mı? Şöyle Hasan Bey. Kadroya geçemeyenler için yeni bir şeyi bekleyecekler. Alo? Buyurun. Şu an canlı yayındayım da. Canlı yayındayım. Geçer misiniz? Canlı yayında tamam mı? Tamam Alo. Arkadaşlar canlı yayındaydık telefon ettiler. Tamam. Evet. Bakalım. Ee, biz katıldım. Ee, Fatih dedik evet. Sediye de 39 gün. Ya şöyle 39 gün de Abdül Samet Bey. 39 gün tam stabil yatmayacak. Yani o şekilde tam hepsi yatmaz. Sayın Pet. E, hoş geldiniz. Musa Özgen. Bizlere yine maaşlar 1.7 arası yatacak diyorlar. Ha, şey Musa Bey. Maaşlar e, muhtemelenlerdeki hani. İşçi çalıştırma durumları düzeleceği için Belli bir şeyle rayına oturacağı için 15'ine çekilecek Yani maaşların Hepsi yakın zamanda hepsi 15'inde olacak Bunu da bilgilerize sunarım. Yıllık izne çıkarsa ne kesilecek? Öyle bir şey kesilmiyor arkadaşlar Yıllık izinde maaştan kesinti yok Tedi'den de ne tahminen Tedi bir ikramiye kurtaralım da hemen. Sayın Eyvallah Evet, hemşerim ne yazmış? Ee, <gülüyor> milli eğitimi ikramiye almadı. Bakan, ya şöyle bakın. Ben milli eğitime odaklanacağım diyorum Mehmet Bey. Yani pazartesi günü gerçekten büyük bir uğraş vermemiz lazım. Çok yaklaştığı süre. <gülüyor> Size sağlam bir açıklama şart. Bir bakanlık e, makamını aramak lazım pazartesi. Evet, Sayın Kum. Hmm. O para ödenecek 13 günlük. Yani 5 günlük ikramiye alamadınız. Hangi belediye? Üniversitesi. Evet. 13 günlük ikramiye yatacak deniyor. İlk taksit doğru mudur? ya işte Ben 10 günlük bekliyordum arkadaşlar. İkramiye tutarını 10 günlük bekliyordum. Size de ilan etmiştim. 13 günlük demişler. Ee, i̇nşallah 8 Haziran demiştim ben zaten 8 ile 11 hani bilmiyorum orada ne dediler ama 8 ile 11 Haziran arasında bir ikramiye fırtınası yesecek arkadaşlar bilginiz olsun. İyi yayınlar buyrun kardeşim. Evet iyi yayın ee, teşekkür ederim. İşte onu dedim siz yayına yeni girdiniz Sayın Gül. Tamam mı? Aynı yeni girdiniz. Evet, belediyemizde hiç bir şey yok. Tam eee evladıyız. İşte işte sayın e, ne var ama? Belediyemizdeki arkadaşlara bütün herkes pazar günü büyük bir gerçekten e, görüşme yapacağım ve burada belediyemizdeki çalışanlarımıza müjde koparmaya çalışacağım. Siz de dualarınızı alırsak sırtımız yerden gele gelmez. Ya reise güvenin ya. Sayın Cumhurbaşkanımız yedi düvelle uğraşıyor. Yani milli eğitimi mi düşünmeyecek? Yeter ki güzel bir şekilde iletelim. Vallahi bir talimat verdi ve iş biter. Ama işte Milli Eğitim Bakanımız da bu konuda gerçekten e, konuyu hatırlatmak elzem. Ne var onun şey yapmayın. Yani böyle demeyin. Böyle demeyin. Yani inşallah olumlu şeyler duymak istiyoruz. Sayın Özgen. Tamam e, Musa Bey, maaşları yatıyor da ben onu görüştüm birçok kurumla. Biri de beşi arası yatıranlar, bir Bodro alışkanlığı, bir işleyiş durumu var. Bunlar değiştirmek zaman alıyor. Utku Bey, Halk Bankası yatırmadı, <gülüyor> ses soluk yok. Valla bir soralım bakalım hani ne kadar promosyon değil mi? Ne kadar e, anlaşılmış haberiniz var mı Utku Bey? Mehmet Ali Bey, dört değer olarak görünüyoruz, hala dört a görüyoruz. Belediyeyle milli miydi Hangi İmamoğlu Ali Bey? Sayın Özal, e, milli eğitimi niye böyle yapıyorlar? Yani şöyle oldu, milli eğitimdeki durum, bakın arkadaşlar. Milli durum, kısıtlı çalışma, süreli çalışma dönemi ya, o sizi sıkıntıya soktu. Kandırılma falan yok. Belediye çalışan 15 günlük paramızı vermediler. Hangi döneme ait vermediler İsa Bey? Bir Belediye çalışıyorum 5 günü vermediler. <gülüyor> Belediye Başkanı'nın emriymiş. 13 gün fazla çalışma, çalışma, çalışma yok deniyor. Ya belediye çok cimriymiş. Zayn Zali. Hangi belediye bu? Eymen Gökçe. Neyi anlayamadım. Eymen. Hasta mısın? Geçmiş olsun. Allah şifa versin. Ümraniye. Hmm. Ümraniye şampiyon oldum bu arada Sayın Zali. Ümraniye çıktım birinci lige. Yani o para İstanbul'da bir sıkıntı vardı. İnşallah önümüzdeki haftalar düzelir. Evet Güven Bey 510 TL 3 yıl. Böyle bir promosyon kabul edilemez Güven Bey. Evet Tekirdağ Belediyesi'ne teşekkür ederiz. 2 hafta önce görüşmüştüm. Olumlu sinyaller almıştık. Bankayla görüşüp aldırmışlar. 3000 TL ikramiye verilecek ya Erdem Bey şey şey oluyor yani bu işler hep şap diye olmuyor. Yani her şey belli bir şartlar inşallah gelecek sene olur. Mesai ile ilgili durumlar da netleşecek. Özlük e, vesaire Bazı durumlar yavaş perde gelecek Kültür Bakanlığı Sayın Dağlı. Ya biraz sabredin. Maaşlar bir gider ısıyaacak diyorlar. Ya şöyle yatar niye yatmasın ama önemli olan beşine çeksinler ya bundan sonraki süreçte. Işte. İstediğin zaman izin ayırılabilirsin arkadaşım. Kur muamirin eğer sana zorluk çıkarırsa yani eğer işin aksamayacak şekilde vekalet eden varsa çıkabilirsin. <gülüyor> özür dökmekte. 50 gün teyiriz mi? 39 günlük özünü 39 günlük o. 5 günlük ikrami %4 zam, çocuk parası yakacak yardımı açtı. Bunlar maaşa yansıyacak mı? Geriye dönük paralar filan. 5 günlük ikramiye... Evet, 5 günlük ikramiye %4 zam mı? Dedim bayrağı açtı. Bunlar maaşa yansıyacak mı? Geriye dönük paralar filan. Hmm. 5 günlük ikrami %4 zam çocuk parası yakacak yardımı açtı. Bunlar... Tabi ya, yansıdı ya bunlar. İkramiye hangi? Belediye de miydiniz? Çocuk paralı falan yansıdı. Bodroları almadınız mı? Bayramlarda çalışsak da. dini bayramda bire 3 alıyorsun Hüseyin Bey. Parayı vurursun. <gülüyor> Kurban bayramında 5 gün çalış. 15 günlük para alırsın. Haberin olsun. Temizlikten başka yere imkan var bu kurum için. Kurum ne elinde biliyor musun? Sevgiseli. Ne ikramiye aldık? Promosyon alamıyoruz. Ne ikramiye aldık ne de promosyon alamıyoruz. Hmm, Sayın Musa Bey. Hangi kurum? Musa Özgen. Unuttum ben. Bahçeli'nin Belediyesi promosyona yattı. Komik bir rakam. <gülüyor> 400 TL. Vay vay vay. Yani bayram açtı vermişler Ömer Bey. <gülüyor> Allah'ını hani bozu bozu. İmza atmayı promosyona. Yerine vesil isteyin. Paralar ama yapmış ya. Yani. Tekrar bir görüşün idareyle. Tekirdağ'a teşekkür ediyoruz. 1160 yatırmış. <gülüyor> Milli Eğitim'de ses olacak arkadaşlar. İnşallah Milli Eğitim'de e, elimizden geleni yapıyoruz. Gerekirse e, telefonumu da paylaşayım ve diyeyim ki e, elimizden geldiği kadar bakanlığımıza acele bir e, bu konuda baskı yapmamız lazım. İttibatta olalım Gerekirse Bakanlığa ortak faks ve mail atalım ama Benim bir görüşmem şart Bu konuda arkadaşlar Siz de birbirimizi organize edin Çünkü tahminim artık yaz başlıyor İki ay o parasızlık çok kötü olur Gerçekten kurbana da çok zayıf girersiniz Ekonomik anlamda Evet Sayın Emine Ölmez Milliyetimizin ses var mı? Milli Eğitim'den mi? Milli Eğitim'den işte dedim demin anlattım. Tülay Hanım formasyon yok, iki ay çıkış ikrami yok. Milli Eğitim ya işte onu diyorum. Milli Eğitim'de bir sıkıntı var yani. Kandırmadı. Devlet size bir şey demedi ya. Devletteki durum işleyiş yönetmelik o kadar çok farklı ki. Milli Eğitim'e bunu nasıl çözeceğini soracağım. Makamı arayacağız soracağız. Evet Berat Türek buyurun. Ege Üniversitesi 1967 maaş aldık promosyon İngilizcesi yok ya ikramiyeyi bir alın da Berat Bey inşallah şu ikramiyeyi alın da tamam mı promosyonla da bankaya görüşsünler Ege Üniversitesi'nin görüşecek yetkisi yok mu ya sayınız az mı ki Berat Bey sayı çok az alınca bankaya yanaşmıyor da sahada kov kadriye geçenler iyileştirme yapılacak mı tabii ki her geçen gün haklarınızı hak katacaksınız Emniyet Genel Müdürlüğü TDI'ye var mı? Arkadaşlar e, <gülüyor> Emniyet Müdürlüğü'nde Çünkü Emniyet Müdürlüğü'nde Özenekler ve yönetmelikler de biraz e, Tam işi şey yapmadım ama e, Ben bir arayayım Emniyet Genel Müdürlüğü'nü arkadaşım Emniyet Genel Müdürlüğü'nü Arayalım bir Ve e, İçişleri Bakanlığına mı yönlendirirler Beni bilmiyorum ama Emniyet Genel Müdürlüğü'nü aramak istiyorum Önce bir eğitim var sırada. Milli eğitimle bir görüşme bitince Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ilgili bilgi sıkıntım var. İkramiye mi ödeyecekler? Nasıl bir yol izleyecekler onu öğrenelim. Çünkü zor yerde çalışıyorsunuz. Belediye evet. Zor şöyle yani. Suçlularla uğraşmak kolay değil arkadaşlar. Yani ne olursa olsun. Polisler çok alıyor. Emniyet müdürüdeki dört tane kardeşlerimiz de iyi alsın. Yani, polislerin maaşı da gene iyi Allah aşkına. Kadir Çınar, evet belediye hocam. E, Eben Gökçe, Sağlık Bakanlığı, evet. Kadir Bey, işte belediyede düzü düzelecek yani. Belediyedeki durum düzelecek. E, vermeyenlerde de işte kişisel ve ödenek sıkıntılısını şey yapıyorlar. Bu da işte mağdur ediyor işçiler. Ne yapacaksın ya? Yani? <gülüyor> Sağlık bakanı çalışan güvenlikler tiling alanına göre gece vadiyesi farkı verilmiyor. Sanırım temizlik personeller veriliyor. Bununla ilgili güvenlik görevlileri çalışma var mı? Sağlık bakanı çalışan güvenlikler Temizlik alanda göre gece var verilmiyor. Sanırım temizlik görev, görev personeline veriliyor. Bununla ilgili güvenlik görevlerine bir çalışma var. Şöyle, özü hatları özellikle ümmet saatleri, acil ve güvenlik alanında, birçok alanda, önümüzdeki dönemde bir düzenlemeye gidilecek. <gülüyor> Bunu kesinlikle bilginiz olsun, bir düzenlemeye gidilecek. Ahmet Bey, hocam daha önce yıllık izine çıktığımda maaşla izine çıktığım gün sayısı kadar kesilmiyordu. Fakat ilk maaşını bir günlük yıllık izin kullandım, maaştan kestiler. Yani kesintilerle alakalı, e, tabii ki bir günde kullansan kesiliyor, üç günde kullansan aynı kesiliyor, bunu bir. Bir günde üç günlük arasındaki fark yok yani. Bayrampaşa Belediyesi 5 günlük ikramiye bayram parası aldık, promosyon beklemedeyiz. Çok güzel, teşekkürler Bayrampaşa Belediyesi. 75 TL de yatmış. E, 380 lira falan fazlan aldınız değil mi Cengiz Bey? <gülüyor> Musa Bey işte anlaşma yapılmamış. Anlaşma yapılsa doğru. Dizli Üniversitesi'nde promosyonlar. Ya bankayla görüşsünler. Bankayla görüşsün arkadaşlar. Güvenlik görevleri geri zammı alamıyoruz demiş. E şöyle gecesini mesaiden sayıyor. Neyse güvenlik personeli. Gece yaptıkları, Nöbet normal. Gündüz mesaisi gibi. Yani sizin normal iş, işiniz gibi görüyorlar. Ama inşallah bu düzelir Musa Bey. Hani siz de biliyorsunuz öyle bakıyorlar sizin olaya. Hani gece gündüz tutuyorsunuz ya. Milletim çalışıyorum bize çıkış verecek mi? Yulus Bey işte bütün gücüm önümüzdeki hafta içinde inşallah koordineli olalım. Bütün gücüm gerekse telefonum da vereceğim. Çünkü çok koordineli olmamız lazım. Bakanlık kalemine gerçekten ne oluyor dedirtmemiz lazım. Ne oluyor dedirtmemiz lazım. Hüseyin Tatlısoy bu promosyon ve ikramiye bir türlü yatmadı. Bize Ceyhan Devlet Hastanesi Adana. Ama yatacak 8'de 11'de beklesin Hüseyin Bey. Teşekkürler Mehmet Bey. Mehmet Ayrı Bey. Yahya Bey. Şişli et diyeyim Bir ayın 15'inde 2500 maaşı al. Normalde maaşım 2492. Kaçınım maaşı yalnız 102. Bez kesilmiş Tamam. Bakanlılık özel promosyon anlaşması yapmış bir de bu itiraz edeceksin tabi. 480 liralık promosyon asla olmaz bir de Sağlık bakanlığı bu ya. Sayınız mı az ya ya bey? Sizin oradaki sayınız ne kadar? 9 TL bakmak daha edemediler. <gülüyor> şeyde de öderler sona yanım. Yani Temmuz gibi öderler. Az yani Haziran sonu olabilir. Yani öyle anlaştıra bilmiyorum. İhale şartlarını bir öğren isterseniz. Hocam bunu anlamadı. Bütün kurumlarda. Da... <gülüyor> Rapolu'nun yerine 3 aylık, 4 aylık çalışanlar. Hepsi oluyor müddetim çalışanlar. Şöyle Ahmet Bey, geçici hükmü var. 2 ay çalışmamışsınız. Yani orada bir sıkıntı var. Bu toler edilecek, bu sıkıntı çözülecek. O yüzden işte arayacağız ya, tarihi bir görüşmeye, tarihi bir haftaya giriyorsunuz. Milliyetinlik çalışan arkadaşlar, bütün arkadaşlar haber Gerçekten tarihi bir haftaya giriyoruz. <gülüyor> Evet iki yıl demiş Arkan Çollu anlaşma ya düşkü rakam gene Sayın Certel Bahçeli Belediyesi promosyonu yaptı komik bir rakam 400 lira ya işte ağzıma bile almak istemiyorum böyle bir promosyonu emekleriniz var kadroluya ver 4000 lira 4 değerliye ver La bu bankalar ne biçim banka ya Hocam Ankara'ya bir içeride parayı alabildik <gülüyor> içerideki para ödenecek Garanti Bankası Belediye Bankaya soru diyor. Belediye Garanti Bankası'na soruyor. diyor. Olmaz. Sendika idare eden resmi yazıyı yazsın. Ne anlaşma yapıldı? Yapılmadı. Öğrensin. Sayın Ülker. Evet, haklısınız Ülker Bey. 527 TL'lik 5 gün ikramiye yattı. Güle güle harcayın Cengiz Bey. 600 lira gün Allah bereket versin. Ekim'de de alacaksın aynı parayı. Haberin olsun. Hadi siz de direkt, Hocam biz okulda cumartesi kurslarımız var ve cumartesi çalışıyoruz. Mesai de vermiyorlar. Bizler ne olacağız? Cumartesi kurslarımız var. Yani çalışma saatinizi mi dolduruyor Sayın Hatice Hanım? Çalışma saatin 45 saati doluyorsa, aşmıyorsa sıkıntı yok çalıştırabilir. Üniversitesi hastalığında kardeşim çalışıyor, provosyonlarla ilgili durum. İşte bankayla görüşecek, bankayla mutlaka görüşülmesi lazım arkadaşlar. E, i̇darenin bu konuda istifiyatifi alması lazım. Bunlar da insan. Bu geçenlerde insan. Kadrola bankayı değiştiği zaman neden 10 gün 20 gün içinde flaş bir anlaşma yapılıyor da? Neden dört değerlerde böyle bekleniyor? İdareler bu konuda ikaz edilmelidir. Hatay İl Sağlık Müdürlüğü bir Sekip 100 TL anlaşması yapmışlar. Neyi anlayamadım ya. çekine şey yanlayamadım. 100 TL'lik promosyon olur mu ya? Böyle bir şey olamaz. Sayın Özel gerçekten protesto ediyorum. 100 TL'lik al alay eder gibi ya. 340 TL yıllıksa gene iyi ya. Allah bereket versin Mustafa Bey. Bak Mustafa Aydın 340 yıllıksa gene idare eder. Çok az vermiş bank. Hocam biz Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Büyük bağlı Ankara'da çalışıyoruz. Taşeronca sözüne geçtik. Promosyon, tedi, ikramiye hiçbir şey aramadık. İsmi malifekici. Beş günlüğü almanız lazım. Derhal bu görüşün. Tamam mı? Mutlaka görüşün. Emine ben milletimle çalışıyorum. Promosyon yapmadan. <gülüyor> arkadaşlar, milletimdeki arkadaşlar dedim ya. Gerçekten e, parası büyük bir e, görüşme yapacağız. E, i̇nşallah kardeşim Semra Hanım. Gerekirse işte dedim ya. Ee, bilmiyorum yani milli eğitimden ilgili whatsapp grubu mu okursak whatsapp grubumu kursak okursak milli eğitim çalışanları çünkü iki aylık izine çıkacaksınız ikramiye alamayacaksınız yani alacaksınız da hani bir risk görüyorum yani. promosyonlar aynı sıkıntıda sayınız az diye bankalar yanaşmıyor <gülüyor> yani burada parça bölüklük var Mesela içeriye bir bileti bir kadar var. 40, 40 tane dört değil var. takmıyordu adam. Musa Bey, bu konu başlayacağız. Banka sendika işbirliği var Musa Bey. Tamam arkadaşlar, öyle yapalım. Gerekse bilmiyorum, WhatsApp grubu mu kuralım, bakalım. Ee, Emrah. vallahi hocam, yol yemek parası düştü. Yok Hepsi maaşın eksik kalmayacaksın Emre Bey. İletişim olacak Sayın Çağda. Çok komik bir rakam Certer Bey çekedilmeni itiraz edin. Kaya mı çalışıyorsun Sayın Şişe? için de var yapayım evet. Belediyeler için de inşallah çarşambadan sonra bir yayın yapacağım. Özür dilerim eğitim. Arkadaşlar abone oluyorsunuz değil mi? Videoma like yapıyorsunuz, abone oluyorsunuz. Sizden istirhamım. Dinleyen tüm arkadaşlardan istirhamım arkadaşlar. Like yapın, videom daha çok kişi görsün. Ve daha çok kişi birbirine yaysın. Arkadaşlarınıza paylaşın, Facebook'larında paylaşın, Twitter'larında paylaşın. Bir kamuoyu oluşturalım. 4D bir an önce 4B ve 4A'nın... Ana kadronun bilgine gelsin. Artbin'deki KYK'ya tebrik ederim. Maaşlar ve prom e ikramiyeleriniz gerçekten güzel. Şey pardon. <gülüyor> güle güle harca Sayın Mehmet Aktaş. İki yıllık promosyon 240 lira. Neresi bu? Konu belediyesi. Zamanla otur, bilinçli olduğunuzu görün. Biraz direnç gösterebilirsiniz. Otur belediyelerde yani biraz daha küçük belediyelerde biraz direnç oluyor Mahmut Bey ama düzelir. Ya Kültür Bakanlı şu ikramiyeyi bir koparalım başlan <gülüyor> Yani ikramiyeyi verelim inşallah. Kültür Bakanlığı biraz sıkıntılı ama inşallah düzeltecek. Sayın e, Numan Kurtuluş Bey'le bir seslenelim buna. 4 tane 4 tane şu arkadaşlar ana kadro ana kadro. Sayın Furkan. <gülüyor> Promosyonlar için banka ve sendika görüşecek arkadaşlar. Ya 300 500'lük zam yansıacak arkadaşlar ya. PDF zamlayacak. %4'lük zam yansıacak. Size seyyanen zam gelecek. Yani Tabridin. Bak arkadaş geçebilirse anlattı işte 600 ek aldım dedi ya. Vakıf banka az veriyor arkadaşlar. Genelde ortalama ama 2 yıllık 8'lik süsür olsaydı iyiydi Sayın Ünal. Evet Emre Bey. Evet evet. Yani herkes maaşıyla geçti. Yani yapı kredi çok az veriyor. Yazıklar olsun. Yani daha çok verebilirdi yani. 480 ne ki ya? Sayın Fatih Bey Milliyetimle ilgili gerçekten çok ben de şeyim İnşallah pazartesi günü ben gerekse numaramı yazarım yorumlara. Pazartesi günü şey yaparız. Yükleniriz. Yani elimizden geldiği kadar bir şeyler çıkarmaya çalışırız. Salva Bakanı'na çalışıyorum. İkramiye kadar olabilir. Yani ikramiye 600 küsür gibi bir şey Gülten Hanım. Teşekkürler Özgen. Evet. Geçmişe dönük 2 Nisan'dan önceki alacaklar alamayacaksınız Ektron Hanım. Bayram Bey işte onu konuşuyorum milliyetimle alakalı. İşte önümüzdeki hafta bir çalışma yapacağız. Kurumla olmaması onların acziyeti. Ne demek ya? Bir bankayı görüşmek zor mu? Belediye ikramiye aldı 5 günlük. Evet. Siz almadınız mı Kamil Bey? <gülüyor> Evet, tabi kesiliyor Gülten Hanım. Yani Lopalırken yoruyor, mek kesiliyor. Evet evet Mehmet Erbey doğru. Ya bu kredi çok az veriyor, onu öğrenmiş oldum ya, çok az para. Konya'dan provasyon yattı. Eğer bir yıllıksa süper Zülfü Livaneli. Tamam. Bakın itirazınızı ettiniz üstüne gidin Yahya Bey. Sonuna kadar gidin. Bir iki yüz lira yatsın size. Nedir bu ya? Pazarlık yapmıyorlar ki banka gidip iki e, banken gibi kız bulup yollayıp da bu arkadaşları susturdu mu? Ne yaptı ya? Bize ne onların şeylerinden? Adam gibi pazarlık yapın ya. Pazarla mı durdurdu öyle yaparak diyorum. İşi biraz espriden yaklaşıyorum. Eğmen Bey düzelecek. Düzelecek. Bununla ilgili yönetmenlik yayınlanacak. Çok teşekkürler Sayın Sevgi İkramiye'yi bekliyorum. 8 ila 11 arası. Yol parası askeri ücretin %40 fazlasındaki maaşlarda yatırılmadı çoğu kez. Maaşınızı bir çek edin Sayın Cengiz Bey. Niye? Öyle bir şey olmaz. Alacaksınız. bir eğitim mutlu olmadığınız gibi. Evet. İnşallah düzelecek Semra Hanım. Ben dedim ya pazartesi günü şey yapacağız diye. Evet arkadaşlar ben yayınımı malum Ramazan yayınımı aradan keseceğim. Ee, i̇nşallah ee, yani ben işte onu söylüyorum. Birçok e, ücretli arkadaşlarımız var. E, promosyonuna memnun olmayan arkadaşlarımız var. İnşallah hepinizin e, Ramazanı mübarek olsun. Pazartesi günü inşallah eğitimle alakalı e, ve Kültür Bakanlığı ve Emniyet personeli kardeşlerimizle evet hepsiyle bir itibatlı olalım ama milliyetim çok önemli. İnşallah akşam e, kalan yayına olmaya çalışacağım. Milli Eğitim'deki arkadaşlarımı inşallah pazartesi günü güçlü bir e, güçlü bir şey bulalım. Ben açıklayacağım gerekse gerekse numaramı yazarım. Pazartesi günü Milli Eğitim'deki kardeşlerimizle koordineli oluruz. Milli Eğitim'deki kardeşlerimiz ararlar. Biz Milli Eğitim'de görüşürüz. Bir bilgi yoğunluğu olur. Evet, öyle yaparız. Ben numaramı yazar, oradan bir grup oluştururuz. Oradan da bakanlıkla derhal şeye geçeriz. Tamam arkadaşlar, çok mesaj var. Gerçekten çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdilik ben yorgunum ama milli eğitimle alakalı inşallah şey yapacağız... Yunus Bey cevap vereceğim, cevap vereceğim. Çok yorgunum, tamam mı? Mutlaka dönüş yapacağım. Bilginiz olsun. Ee, i̇nşallah arkadaşlar şey yaparız. Ben gerekse e, acil durumlar için ama hani acil durumlar. Yani böyle bir durumla numara verdiğimde e, çok acil durumu olan arkadaşlarımız için bu durum var. Gerekirse ona göre şey yapacağız. Ama aciliyet olmadan da bu durum değerlendirilirse üzülürüm. Sizler isteyim Bir an önce e, bu konuda ortak milli Eğitim için şey yapalım. Tamam arkadaşlar? Ben de telefonumu yazarım bir dahaki şeyle inşallah. Milli kardeşlerimizi ortak bir ses getirelim. Büyük bir Ses getirelim ki mağduriyet düzelsin. Belediyeler hakkında zaten şey yapacağız. Tamam mı arkadaşlar? Tamam Zülfü, Zülfü, Zülfü Naz Hanım. Onu da söyledim. Dediğim gibi yapalım tamam mı arkadaşlar? Birçok soru var. Birçok soru var. Ee, şey yaparız. Mail adresimi vereyim. Telefon olmaz. Telefon çok şey de. Mail adresimi verebilirim. Yani öyle yapalım arkadaşlar. Tekrardan hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, isteğim bir an önce isteklerinizin gerçekleşmesi için somut adımlar atmak, isteğim milli eğitimdeki çalışan kardeşlerimizin bir an önce istedikleri şartlarda kadroya geçmesini sağlamak. Benim amacı mı? Tamam arkadaşlar. <gülüyor> Buyurun Fatih Bey. İşte bakın milletimde çok sıkıntılı bir durum var. İşte milletim o yüzden görüşmemiz lazım. Evet. İşte dedim gerekse bir işte, milletimlerine bir havuz oluşturalım bilgi havuzu. İşte bir telefonla dedim bir grup bu kurayım oradan bakanlıktan devamlı sizi yönlendireyim mi? Bir çünkü yani yazık 2 ay almayacak ücret, ikramiye almayacak, promosyon almayacak. Dırdızlı bayramda ne yapacak bu adam? Yani o yüzden eee için gerçekten arkadaşlar, derdütleri kardeşlerimiz de para kızmasınlar. Milli durum çok hızlı çözülmesi gereken bir durum. Sayın Kasım genç ilginç. Yani %90'ı yattı belediyelerde 5 yüzde %10'u kaldı. İnşallah düzeltilir. Arkadaşlar ben izni isteyeceğim. Ee, yazabilirsiniz yorumlara. Ee, i̇nşallah tamam mı? Şey yaparız. Görüşürüz. Tekrar sağlıcakla kalın. hayırlı Ramazanlar diliyorum. Yayında geç mesajlarını gördüm arkadaşlarıma da. İnşallah akşam iftardan sonra çok güzel bir yayın yaparız sesim kurudu bu yüzden teşekkür ederim ilginize evet sesim gitti yani çok zorlanıyorum sesim gitti gerçekten oruçken biraz zorluyormuş yani Tanrı Bey ses kalmadı o yüzden akşam inşallah iftardan sonra saat 10 gibi 10-10.30 gibi tamam mı? Yayında. Tekrar hepinize selam ediyorum. Çok teşekkürler Sayın Aytaç. Çok Sayın, sayın Demir, Sayın Zülfinez Hanım, Taner Bey'i. Hepinize sevgi ve saygılar sunarım. Videoma like atmanı, atmayı unutmayın. Ee, çünkü çok kişiye ulaşsın. Tekrardan görüşmek üzere. Teraviden sonra işte bir yarım saat çayımızı, mayımızı içeriz. <gülüyor> 10.30 bak sesim yok arkadaşlar. Şimdi. Evet arkadaşlar. Hadi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Çok teşekkürler.